Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Bu videonun konusu asıl meselenin borsada trendi yakalayabilmek olmasıyla alakalı. İleriki videolarda Atıfta bulunma ihtimalim olan bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum kar sermayeye katılarak belli bir kar yüzdesiyle işlem açılıp kapatıldığında mevcutta başlangıç sermayesinin ne kadar işlem sonunda ikiye katlandığını gösteren bir tablo bu. %2.34 karla 30 işlem açılıp kapatıldığında mevcuttaki sermayenin ikiye katlandığını tabloda görüyorsunuz. Aynı şekilde %10 karla işlem açılıp kapatıldığın kar sermayeyi eklenip bu işleme devam edildiğinde 8 işlem sonunda mevcuttaki sermaye ikiye katlanıyor. Borsada bir günde zengin olma meselesi aslında tamamen uydurma yani kolay yoldan para kazanma şekli de değil bunu söylemeye çalışıyorum borsa hiçbir zaman kimse için kolay yoldan para kazanma şekli olmadı yüzde tavan vuracak hisseyi bulacaksınız ve tek bir hissede işlem yapacaksınız 98 tane tavan vuracak. Şu ana kadar olmuş bir şey değil. Ya da bunun yanında şöyle bir şey daha var. Her gün farklı bir hissenin tavan vuracağını bulacaksınız. Ve bu işlemi 98 defa yapacaksınız. Bu da şu anda kimsenin yapabildiği bir şey değil. En azından Borsa İstanbul için durum bu borsa bu yüzden hiçbir zaman kolay yoldan zengin olmak, kolay yoldan para kazanma aracı değildir ama borsa güzel bir yatırım aracıdır tabi videomuzun asıl konusu ne? bir yükseliş trendinde hisse yakalandığında çok kısa bir süre içerisinde size güzel paralar kazandırır birkaç tane hisse senedini örnek olarak size sunmak istiyorum mesela beyaz filo 6 yıl boyunca fiyatı sabit gitmesine rağmen tabii kendi içerisinde artmış azalmış ama aşağı yukarı sabit bir fiyatla hareket etmiş 6 yıl. bir yıl içerisinde fiyatı 40'a katlamış aynı örneği diğer siteler içinde görebilirsiniz. Mesela Alarko, Alarko hissesi de 10 yıl boyunca neredeyse sabit bir fiyatla ya da çok düşük bir eğimle artış göstermiş. Ama pandemi süresinde hissenin fiyatı 30 liradan neredeyse 600 liraya çıkmış. Yani 20'ye katlamış. 2020'den 2021'e kadar bir sene içerisinde olan bir hadise. Yani borsa özetleyen olay aslında bu. Trendi yakaladığımızda çok küçük bir zaman diliminde 10 yıl 20 yıl hissede kalmanız gerek yok. Ama tabii bununla uğraşamam. trendi yakalamak hakikaten zor iş, bunu bulamam dediğinizde belli bir miktar sermayeyi her ay, her gün düzenli olarak yatırarak bu kısa süreli yükseliş trendini bek getirmeye çalışırsınız. Burada dikkat edilecek hususta şu oluyor, kar gördüğünde insanların çıkmaması, yani 570 liraya hisse geldiğinde daha da uzaya gidecek, aya gidecek gibi düşünüp, ne yazık ki sermaye eri gidiyor daha sonra. Tabi hiçbir zirve yoktur ki test edilmesin tekrar. Fırsatları bu yönde hep sunuyor. Buradaki zirveyi ise bir ay sonra tekrar test etmiş. Ya da başka bir hisseden örnek Atlantis Yatırım Holding, 2012'den 2019'a kadar 7 yıl boyunca hisse zaten düş trendinde. Daha sonra bir atılım yapıyor. 0.40'dan 10 liralara çıkıyor. Daha sonra geri düşüyor. Güzel bir örnek bu. Düşüş trendi yükseliş trendine göre daha uzun sürüyor. Bu nedense hep böyle. İnsanları yıldırmak için hisseden çıkmaya zorlayacak şekilde uzun sürüyor. Ben şu anda haftalık grafikte bakıyorum. Kısaymış gibi göründüğüne bakmayın. Şurada mesela bir ay içinde hissinin fiyatı 1 liradan 10 liraya çıkmış bir ay içinde. Aynı seviyeden de 3 ay boyunca düş gerçekleştirmiş. Daha sonra tekrar eski zirveyi test etmiş bir ay içinde. Neredeyse 1 sene boyunca düşüş gerçekleştirmiş. Aynı örneği BAMT için de verebilirim. Yıllarca 2007'de Aşağı yukarı 2016'ya kadar 10 yıl boyunca neredeyse fiyatı sabit hep aynı fiyatlarda dolanmış durmuş 4 lira 5 lira aralığında. Ama daha sonra bir anda çok kısa bir sürede yani 1 yıl içerisinde 10 yıla nazaran 1 yıl hakikaten kısa. 1 yıl içerisinde fiyatını ona katlanmış. 4 yıl boyunca düş trendi ve 4 yılın ardından da 1 sene içerisinde yine bu şekilde fiyatını 5'e katlayarak devam etmiş. Bu örnekleri şundan dolayı veriyor. Tamamen benim düşüncem. Uzun süreli yatırım sadece şu yükseliş bir sene içerisindeki iki sene içerisindeki yükseliş trendini dek getirebilmek için yapılan işler. Yükseliş trendini dek getirebilmek için insanlar 10 sene 20 sene boyunca aynı hissede kalıyorlar. Yorum yapmıyorum doğruydu yanlıştı iyiydi şöyleydi böyleydi demiyorum ama benim düşüncem tamamen trendi yakaladıktan sonra borsanın uzun süreli bir yatırım aracı olmadı. Kastım 10-20 yıllık zaman dilimleri yoksa Bugün aldım yarın zengin olduğum tarzında bir olay zaten mümkün değil. Yani şu tablodan bakarsanız aşağı yukarı 98 işlemi her gün bir işlem açıp kapattığınızı düşünseniz hani 100 desek 20 işlem günü var desek ayda yani bu bile 7-8 ay alıyor. Yani 7-8 ayda her gün %10 kazanarak işlem yaptığınızda hatı sayılır bir rakama ulaşmış oluyorsunuz. Hayat satmaya gerek yok. İnsanları umutlandırmaya da gerek yok. Kolay bir şey demeye hiç gerek yok. Hakikaten zor iş. Çevremde çoğu insan kolay yoldan para şöyleydi böyleydi dinli inanışlarımız için kolay yoldan para olmaz falan filan. Zaten kolay değil bir işler. Kolay olsa herkes yapar. Borsada hayalin işi yok. Hedef var, plan var. Borsada hayallerle yaşayanı gerçeklerle öperler. Bir günde zengin olacağım kısmı hayal. Bunu hep söylüyorum. Ama 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ben zengin olacağım diye bir plan yaptığınızda, bu plana, stratejinize sadık kaldığınızda bu aslında gerçekçi bir plan oluyor. Sadece şunu bilin. Trendi yakaladıktan sonra 10 yıl 20 yıl değil. Trend yakalandı mıydı O para 1 sene, 2 sene gibi bir zaman diliminde kazanılıyor. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.